Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıda izleyicilerimiz. Evet, engellilere sıfır telefonlar ÖTV indirimli olsun imza kampanyası başlatıyoruz. Evet, biz bu haberi yaptığımızdan bu yana gerçekten tüm engel gruplarından inanılmaz derecede mesajlar aldık. Ve engellilerimizin neredeyse tamamına yakını... Programları telefonlarına uyumlu olup olmamada problem yaşıyorlar arkadaşlar. Ve bundan dolayıdır ki eğer bizler e, güzel bir imza kampanyası düzenlersek bunu meclise, aile bakanlığına da iletme imkanımız olur arkadaşlar. Engellilere sıfır telefonlar ÖTV indirimli olsun imza kampanyası linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Mümkün mertebe eğer bunun olmasını istiyorsak ne yapalım? Bu videoyu paylaşalım. Bu imza kampanyasını her yere duyuralım arkadaşlar. Evet <gülüyor> engellerin hayatının neredeyse %90'ını oluşturuyor Android telefonlar. Lakin mesela görme engellerle ilgili programlar ve işitme engellerle ilgili diğer engel grupları ile ilgili telefonlar Android telefonlarda uyum sağlayamıyor genel itibariyle uyumlu telefonların fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı engellerimiz bu telefonlara ulaşamamaktadır arkadaşlar ve bundan dolayıdır ki engellilere sıfır telefon alırken ÖTV indirimi yapılsın istiyoruz Eğer Böyle bir indirim yapılırsa tüm engel gruplarının sosyal yaşam hayatı daha da kolaylaşacaktır diyoruz. Tekrar tekrar söylemek gerekirse arkadaşlar bu videonun açıklama kısmındaki imza kampanyasını e, imzalayalım, duyuralım, bu videoyu paylaşalım. İnşallah yeteri imzaya ulaşırsa e, bu kampanya... Meclise, aile bakanlığına, cumhurbaşkanlığımıza e, bu talebimizi iletelim inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah bu hayırlı bir kampanya ve tüm engellerimizin duasını alacak bir kampanya olduğunu e, düşünüyorum. Sizlerden gelen e, talepler neticesinde bu kampanyaya inşallah destek verelim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.